23 çiftlik bütün bir kromozom setine genom denir. İnsan genomu 3 milyon baz çiftinden oluşur. Tek bir baz çiftindeki değişkenliğe snap ya da tek nükleotid polimorfizm denir. Vücudumuz yeni hücreler ürettiğinde genellikle çok fazla hata yapmaz. Ama unutmayın kimse mükemmel değildir. Bir genom. Yeni bir hücre oluşturmak için kopyalandığında bazen bir baz çifti dışlanabilir, ya da yeni bir baz çifti eklenebilir, ya da yedeklenebilir. Snipler tek baz çiftinin yerinin alınmasıyla oluşur. İnsan genomunda yaklaşık 10 milyon snip vardır. Yeryüzündeki diğer herkesten farklı olmamızın sebebi bu sniplerdir. Bazı snipler, görünüşümüzün farklı olmasından sorumludur. Diğerleri, nasıl hastalıklara sahip olacağımızı ya da ilaçlara ne tepki vereceğimizi etkileyebilir. Ama birçok de görünürde hiçbir değişikliğe sebep olmamış gibidir. Bu değişiklikler, nesilden nesile aktarılırken gittikçe değiştiği için, komşunuzla sizin DNA'nız arasındaki farklılıklar, komşunuzla ne kadar alakalı ne kadar benzer olduğunuzu gösterir.